Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bölen sayılarının Konu testinde kalmıştık 2023 tyt Matematik kampımızda Gençler Fazla vaktinizi çalmayacağım Biz ilk sorumuzda başlayalım zaten devamı gelecek Şimdi sevgili gençler ilk sorumuzda bize demiş ki 80 üzeri x sayısının 85 tane pozitif Tam böleni olduğuna göre Acaba x kaçtır diye soruluyor Şimdi 80 dediğimiz sayı Biliyorsunuz ki 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'dir. Ve bunun da bize x'inci kuvveti verilmiş. Bakın. işte bu sayı 80 üzeri x'tir artık. Tamam. Ve ben bunu siz de biliyorsunuz ki 4'ün x'inci kuv kuvveti yani 2 üzeri 4'ün x'inci kuvveti 2 üzeri 4 x yapar. 5 üzeri 1'in x'inci kuvveti de 5 üzeri x yapar. İşte bunun pozitif tam bölen, bölen sayısı kaç tanemiş arkadaşlarım? 85 tanemiş. O zaman 4 x'e 1 ekleyeceksin. Ve ve x'e 1 ekleyip çarptığın takdirde 85 gelecekmiş ki sevgili arkadaşlarım ikinci dereceden denklem çözmeyelim 4x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı eğer 85 ise burada x'in 4 olması gerekli neden çünkü burası 17 gelir burası 5 gelir böylelikle 17 kere 5 de 85'i verir yani x'imiz kaç olması gerekiyormuş arkadaşlar 4 olması gerekiyor yani cevabımız denizliymiş. geçtim 2'ye a a a a AA dört basamaklı bir sayıdır buna göre bu sayının tam bölenlerinin sayısı en çok kaçtır diye sormuş şimdi biz bu a a a ve a sayısını 1111 çarpı a biçimde düzenleyebiliriz burada a'nın bir rakam olduğunu da lütfen unutmayın a rakam arkadaşlar tamam pekala 1111 çarpı a demek ne demek hocam bu da 11 çarpı 101 1111 yapar çarpı a demek Şimdi 11 çarpı 101 11 ve 101 asal olduğu için Direkt kuvvetlerine yazalım bir, A ise sevgili arkadaşlarım Bir neydi? Rakamdı Şimdi ben bunun tam bölenlerinin Sayısını nasıl bulurum? 1'i 1 bir artırırım 2 1'i de 1 artırırım 2 A rakamını öyle bir seçmem Lazım ki ee, Büyük olsun sevgili arkadaşlarım Nesi? Tam bölene dedi büyük olsun Tam bölene dedi en büyük olan rakam Kaçtır acaba? Kaçtır sizce? Bir şeyin karesi küpü falan olsa güzel olur. 2'nin küpü değil mi? 2'nin küpü 8. Sekiz. 8'in arkadaşlarım 4 tane tam böleni vardır. Dolayısıyla 2'nin küpü yani 8 seçerseniz 2'nin küpünü 3'ü 1 artırırsın. 4 dersin. Bir de tam bölen dediği için tabii ki 2 ile çarpacaksın. Cevap bu. Şu kısım ne yapar arkadaşlarım? 8. Bir de bu da 4'ümüz vardı. 4 kere 8 32 yapar ve cevabı da bize Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum 3. soruyla x sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı y'dir bak çok güzel bir soru x sayısının pozitif tam bölenlerinin çarpma işlemine göre tersi terslerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir şimdi burada e, bir sayı verip kontrol edelim arkadaşlarım tamam mı? mesela örnek veriyorum 8 sayısını düşünün 8 sayısının tam bölenleri 1, 2, 4 ve 8'dir ve arkadaşlarım bunların toplamı 15'tir Tamam. 1, 2, 4 ve 8'in toplamı 15'tir. Hani demişti ya x sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı y'dir diye biz de 8 sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamını 15 bulduk. Yani bu x'miş bu da y'ymiş aslında. Tamam. Aramızda gizli kalsın. Ve gizli yazalım çaktırmadan sonucu bulduğumuz zaman direkt zaten yani verdiğimiz örnek üzerinden bir sonuç bulduğumuz zaman direkt lönk diye cevabı bulacağız çünkü. Tamam. Bize diyor ki x sayısının pozitif tam bölenlerinin yani şunların Bunların diyor çarpma işlemlerine göre, çarpma işlemine göre terslerinin toplamı. Yani 1'in çarpma işlemine göre tersi 1'dir. 2'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 2'dir. 4'ün çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 4'tür. Ve 8'in çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü 8'dir. İşte bunların toplamının, sevgili arkadaşlarım, değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi bunu 8 bunu 4 ile, bunu 2 ile ve bunu da 1 ile toplayacak olursanız, 8 artı 4 artı 2 artı 1 bölü paydada da 8 kalır. Üst taraf tanıdık geliyordur 15 alt tarafta 8 arkadaşlar 15/8miş cevap e 8 neydi x değil miydi? 15 neydi Y değil miydi O zaman cevap neymiş aslında y bölü xmiş diyeceğiz bunu sadece 8 için değil Herhangi bir sayı için yapsanız da sonuç doğru çıkacaktır 8 örneğini verelim ki, Örneken böyle basit bir örnekten daha uzak olsun ama zor da bir şey çıkmasın karşımıza direkt cevap çıksın diye böyle yaptık Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir Y bölü X dedik sevgili gençler Dördüncü soru N bir pozitif tam sayı olmak üzere 2N sayısının 28, 3N sayısının 30 tane pozitif tam böleni vardır Şimdi N sayısını ben bilmiyorum ama içlerinde 2 ve 3 çarpanı olduğunu hayal edelim Böylelikle n sayısını ben 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y biçiminde de asal çarpanlarına ayrıldığını düşüneyim. n sayısı bu şekilde ayrıldıysa 2n sayısı yani sayı 2 ile çarptığım takdirde 2 çarpanı bir fazlalaşacağından burası x artı 1 burası yine y olarak kalacaktır. 3n sayımız ise sevgili arkadaşlarım 3n eşittir. Bu da sevgili arkadaşlarım 3 sayısı bir tane fazlalaşacağı için 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y artı 1 olacaktır. Şimdi pozitif tam bölen sayılarından bahsetmiş ya, 28 ve 30 diye. O halde arkadaşlar şunu 1 artırın x artı 2. Şunu 1 artırın y artı 1. İşte bu 28'miş. Daha sonrasında da şunu 1 artırın x artı 1. Ee, ve sevgili gençler y artı 1'i şunu 1 artırın y artı 2. Bu da kaçmış 30 muymuş? Şimdi buraya dikkatli dinliyorsun. Dikkatli dinliyorsun. X artı 1. X artı 2'den 1 eksik. Y artı 1'de Y artı 2'den 1 eksik değil mi? 28 çarpanlarını düşünün. 4 kere 7 var. Bakın şöyle şöyle gösterelim. Birisi 4 kere 7. Öteki de 5 kere 6. Bak bu bundan bir küçük. Bu da bundan bir küçük. He, şimdi o zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Ben diyeyim ki. Üst taraftaki için mesela 4 kere 7'yi konuştuk ya Büyük olan hangisi buradaki O zaman bu 7 olsun Şu 4 olsun Tamam Bu 4 ise şu 5 olur Bu 7 ise bu 6 olur Bak 6 kere 5 30'u verdi çok güzel O zaman ben x'i y'yi hepsini buldum Ama bana tamam x'i y'yi bulduk Güzel x eşittir 5 Y eşittir 3 olur bu mantaliteyle Bana demiş ki 9 n sayısının Kaç tane pozitif tam bölünü var Şimdi ben n sayısının şu olduğunu biliyorum ya 2 üzeri 5 Çarpı 3 üzeri y yani 3 olduğunu biliyorum. E ben bunu 9 da çarparsam hop çarpı 9 bunun tam bölen sayısını bulacağım. Pozitif tam bölen sayısını bulacağım. Bu da 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 yapmaz mı arkadaşlar? Çünkü şu 9 3'ün karesidir. 3'ün karesi ile 3'ün küpünü çarparsan 3 üzeri 5 yapar. Şunu 1 artırdınız 6. Bunu 1 artırdınız 6. 6 çarpı 6 36 gelir ve böylelikle cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve arkadaşlarım devam ediyorum 5. sorumla Pozitif bölen sayısı 5 olan 1000'den küçük en büyük sayının rakamları toplam Bak şimdi şöyle bir sayı varmış 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B falan diye bir sayı varmış Bu A'yı 1 arttırıyorsun ve B'yi 1 arttırıyorsun Böylelikle bunları çarpınca 5 geliyor İyi de 5 asal Ve arkadaşlar asalsa şunlardan bir tanesi mutlaka 1 olmalı Bir diğeri de 5 olmalı e bunlardan bir tanesi birse A'nın sıfır olması gerekiyor. E A sıfır olursa da 2 üzeri sıfırdan burası 1 gelir. Yani bu asal çarpanlarına ayrılmış bir mod değildir açıkçası. Demek ki pozitif bölen sayısı 5 olan bir sayı mutlaka ama mutlaka asalın 4. kuvveti olmalı ki direkt 4'ü 1 artırdığım takdirde 5 tane pozitif tam böleni olsun. Anlaştık? Pekala. Asalın 4. kuvveti 1000'den küçük olsun diyor. Maksimumunu bul diyor tamam mı? Şimdi bir kere 6'yı düşünelim mesela. 6'nın 4. kuvveti, 6'nın küpü arkadaşlarım 216'ydı. 6 ile çarparsanız bunu 1000'den büyük gelir. Değil mi? 1200'den büyük gelir hatta. Büyüktür 1200. Yani 1000'den küçük demişti. De, o zaman 6 üzeri 4 değil de 5 üzeri 4'ü düşünelim ki 5 üzeri 4'ü zaten kafadan biz biliyoruz. Hafızamızda var. 5 üzeri 4 625'tir. Demek ki 1000'den küçük olanı bu çünkü ben bu 5 üzeri 4 ki zaten 6'yı seçemeyiz. Niye asalım 4. kuvvet dedik 6 diye bir örnek olur mu? Ay İsmail Reca değil mi? Demek ki 5'i seçeceğiz çünkü 5'ten sonraki asal da 7'dir 7 üzeri 4 de zaten gayet büyük bir sayıdır. Demek ki bizim sayımız 5 üzeri 4'müş yani 625'miş bunun da rakamları toplamı sorulmuş. 6 artı 2 artı 5 derseniz rakamlar toplamı 13 gelir cevabımız da denizli seçeneği olur gençler. Altıncı sorumuzdayız. Altıncı soru güzel bir soru. Dikkatli dinlemenize de fayda var. Yukarıdaki tabloda bir x sayısının soldan sağa doğru pozitif tam sayı bölenleri artan sırada yazılmış. Buna göre a çarpı b bölüce işleminin sonucu nedir? Bir kere en küçük böleni 1. Bir. 1'den sonra 2 iki gelmiş. 2'den sonra hemen 4 gelmemiş. Bakın 2 ile 4 arasında bir de 3 vardır değil mi? Şimdi ben bu sayının... 1'e zaten bölündüğünü biliyordum. bir her sayıyı bölüyor. 2'ye bölündüğünü, 3'e bölündüğünü, 4'e bölündüğünü biliyorum. 4'ten sonra hemen bölünecek sayı, bölecek sayı. 2 ile 3'ün çarpımından 6'dır deriz. bir sonrası ise 2 ile 4'ün çarpımından 8'dir deriz. Sonra 12 gelmiş 3 kere 4'ten. Ve son olarak son bölen de arkadaşlarım C'ymiş. Şimdi 12'yi alırsın. Tamam mı? 12 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3'tür değil mi? E şimdi 4'e bölündü ya 8'e de bölündüğünü biliyorum. Hem 8'e hem 3'e bölünüyorsa o zaman bizim sayımız 24 olur. Demek ki arkadaşlarım bizden A çarpı B bölü C istenmişti. Biz A'yı 6 bulduk B'yi 8 bulduk C'yi 24 bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. 6 kere 8 48 bölü 24'ten cevap ne gelir? 2 gelir. O halde cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 7'ye. Pozitif tam sayılar kümesinde Px ifadesi x'in pozitif tam bölen sayısı e, şu şekilde dalgalı Px diyelim. x'in asal olmayan pozitif tam bölen sayısı işlemleri tanımlanıyor. Buna göre dalgalı P içerisinde P120 artı P içerisinde dalgalı P120 işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Öncelikle P120'yi bulacağız. P120 ne demek? x'in pozitif tam bölen sayısı demek. Şimdi 120 sayısı. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir gençler. Ve ben bunun pozitif tam bölen sayısını 3'ü 1 artırıyorum 4. 1'i 1 artırıyorum 2. Diğer 1'i de 1 artırıyorum 2. Yani 16 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarım içerisi 16'ymiş. Hayırlı uğurlu olsun. 16'nın ise şimdi bak burası ne oldu? Dalgalı P 16 olmuş oldu mu? vallahi oldu. Şimdi 16 sayısının. Asal olmayan bu işareti o anlama geliyormuş asal olmayan pozitif tam bölen sayısı 16'yı bölen tek asal 2'dir ve 2 üzeri 4'tür bunun asal çarpanlarına ayrılmış hali 4'ü 1 e artırırsın 5 dersin 16'nın 5 tane böleni var yalnız bu 5 tane bölenden bir tanesi 2 olduğundan ve asal böleni 2 olduğundan bunu çıkarırsın bir tanesinin. Demek ki 4 tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni varmış deriz. Yani şu işaretlediğim kısım 4'müş arkadaşlar. Artı bir de şimdi şuraya bakalım. Dalgalı P120. 120'nin kaç tane pozitif böleni vardı? Tam böleni vardı 16. Bu 16 tanesinden 2, 3 ve 5 sayıları 120'nin asal bölenleri olduğu için 3 tanesini çıkaracağım. Kaç tane kaldı 13? Demek ki burası 13'muş. Ve artık burası P13'tür arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki 13 sayısının bak dalgasız PX Tamam mı? P13 Dolayısıyla 13'ün pozitif tam bölen sayısı. 13 hasar olduğu için bir 1 bir, bir de 13 böler zaten. Demek ki burası da Kaçmış? 2'ymiş. Burası 4'tü burası da 2. 4 ile 2'yi toplarsanız cevabınız 6 gelir sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap denizliydi. Devam edelim 8. sorumuzda Kendisinden farklı pozitif bölenlerinin toplamı Kendisinden küçük olan pozitif tam sayıya güçsüz sayı denir Tamam Gücü yokmuş 8'in bölenleri 1, 2, 4, 8 örnek veriyorum Kendisi haricindeki pozitif bölenleri 1, 2, 4 Topladığınız 7 7, 8'den küçük mü? Küçük Demek ki sevgili arkadaşlar Ne olacak? 8 güçsüz sayı olacak Bunu anlatmaya çalışıyor Hangisi güçsüz sayı değildir? diye sorulmuş. Şimdi 15'in bölenleri 1, 3, 5 ve 15. 15 haricindekileri topladım. 9 geldi ve 9 15'ten küçük olduğu için güçsüz sayı dedim. 4'ün bölenleri 1, 2 ve 4. Şu ikisini topladım. 3 3 4'ten küçük olduğu için güçsüz sayıdır. 1 ve 5. Arkadaşlarım, 5'in tam bölenleridir. Kendisi haricindeki pozitif bölen sadece bir tane var bunun toplamı 1 1 5'den küçük olduğu için bu da güçsüz sayıdır 6'ya bakıyoruz 1 2 3 ve 6 1 2 3'ün toplamı 6'dır ve 6 altı, 6'dan küçük müçük değildir arkadaşlar Dolayısıyla 6 güçsüz sayı değilmiş Güçlü olduğunu gerektirir mi bilmem ama güçsüz değilmiş 16 içinde 1 2 4 8 16 deriz Şunların toplamı 15 yapar 15-16'dan küçük olduğu için bu da güçsüzdür Demek ki cevabımız ne olacakmış Denizli seçeneği olacakmış Geçtim 9'a A sayısı 5 üzeri x çarpı 24 5 üzeri x çarpı 24 nedir 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 midir Evet Pozitif bölenlerin sayısı 72'ymiş. Ben bunun pozitif bölenleri nasıl buluyorum İkisi 1 artırıyor 3'ü 1 artırıyorum 4 1'i 1 artırıyorum 2 eşittir ne oluyormuş 72 bak şimdi şura kaç 8 peki 8 ile neyi çarparsam 72 yapar Tabii ki 9'u. E x artı 1 evladım 9'sa peki x kaçtır Tabii ki 8'dir hocam doğru cevap da Bursa'dır. Geçtim 10'a ne demiş bize x bir tam sayı y de doğal sayı. 14 bölü x artı 2 eşit y koşulunu sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Şimdi x'in ne olması lazım arkadaşlarım burada? Şurası doğal sayı çıksın diye. Tabii ki 14'ün böleni olması lazım. Yani x'in alabileceği değerler 1, 2, 7 ve 14 olabildiği gibi. Eksi 1, eksi 2, eksi 7 ve eksi 14 de olabilir. Tamam. Şimdi x 1 ise y 16 olur. x 2 ise y 9 olur x 7 ise e, y 4 olur. x 14 ise y 3 olur. Şimdi geçtim buraya. x 1 ise y 12 olur. x 2 ise y 5 olur. x 7 ise y 0 olur. x 14 ise y 1 olur arkadaşlar. Ne demişti bize? y 1 doğal sayı. x de tam sayıydı. Eyvallah. Bu işaretlediğim siyahla yazdığım y'lerden hangileri doğal sayı? Onları seçeceğiz. 16, 9, 4, 3, 1 ve 0 doğal sayı eksi 12 ve eksi 5 negatif tam sayılardır. Kaç tane sağlayan x değeri varmış arkadaşlar? 6 tane sağlayan x değeri varmış. Dolayısıyla cevabımız da denizli seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 11 ile. x, y ve z birer sayma sayısı. A sayısı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y. Bu sayının tam sayı bölen adedi 12 taneymiş. Tam sayı bölen adedi 12 tane. Ve B sayısı da 3 üzeri X çarpı 5 üzeri Z. Bu sayının tam sayı böleni dedi de 8'miş. A ikisi B farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bunun tam sayı böleni dediğini nasıl bulurum? Tam sayı böleni dediği için 2 ile çarpacağım. 2 çarpı X artı 1 çarpı Y artı 1 diyeceğim. Diğeri de 2 çarpı yine X artı 1 çarpı Z artı 1 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi... Bu kaçmış 12 peki bu kaçmış Hocam bu da 8'miş Her iki taraftaki ikileri sadeleştirirsem Burada 12 ve 8 ortadan Kalkar 6 ve 4 kalır Şimdi arkadaşlar 6 ve 4'ün ortak Bir çarpanını söyleyin bana 6 ve 4'ün Ortak çarpanı ne 2 değil mi O halde arkadaşlar X artı 1 çarpı y artı 1 ile X artı 1 ile z artı 1'in de ortak çarpanını Söyleyin bana hocam o da X artı 1 e güzel Şimdi şunların ortak çarpanı 2 ise 2 iken bunların da ortak çarpanı x artı 1 ise demek ki x artı 1'lerimiz burada neymiş? 2'ymiş. O zaman şuna ne kalır? 3. Burası 2 ise buraya ne kalır? 2. Şimdi x artı 1 2 ise x 1'dir. y artı 1 3 ise y 2'dir. z artı 1 2 ise z 1'dir. Şimdi ben x'i y'yi z'yi buldum ya bana a x'i b'yi sormuş a ve b neydi sayılar o halde arkadaşlar a sayısı x'imiz 1 olduğu için 2 üzeri 1 çarpı y'imizde 2 idi 3'ün karesi b sayısı da x'imiz birdi, 3 üzeri 1 çarpı z'imiz birdi, 5 üzeri 1 yani burada a eşittir 18 b eşittir 15 gelecektir Bundan bunun farkını sormuş. Doğru cevabımız 3 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Ve, ve, ve. Son sorumuz 12. soru. ABC birbirinden farklı olmak üzere Naz arkadaşımız A sayısını A sayısını A üzeri B çarpı, B üzeri C çarpı, C üzeri A biçiminde asal çarpanları ayırmıştır. Daha sonra bu A sayısının pozitif tam bölen sayısını hesaplamak isteyen Naz Sorunun çözümünde hata yaparak sadece üstleri toplayıp sonucu 12 bulmuş. Şimdi bak ABC birbirinden farklı asaldı ya. Dikkat et bu asalların kuvvetleri de ABC olduğu için onlar da asal. Ve naz arkadaşımız yanlış bir işlem yapmış ama bizi doğru sonuca götürecek bir yanlış işlem yapmış. Yanlış işlemi yapıp bunları toplayıp 12 mi bulmuş? Şimdi ben bunların alayının asal olduğunu biliyorum. Bu asalların toplamı nasıl 12 olur? Bunlardan bir tanesini çift sayı seçelim. Hepsi tek olursa toplamları tek olur. Bunu 2 seçelim. Geriye kaldı ne var? 10. 2 e, tane asalın toplamı 10'sa biri 3'dür. Değil mi? Biri 3. Öteki de 7'dir. Şimdi demek ki bizim sayımız buna benzer bir sayıymış. Naz'ın bulması gereken doğru sonuç demiş ya. Bak. A neydi? 2 idi. 2 üzeri B 3. Çarpı B'miz 3'tü. C'miz 7 idi. C'miz 7 idi. A'mız 2 idi. Şimdi Naz... Şunu, şunu, şunu toplayıp 12 bulmuştu ya. Doğru sonuç ne olması lazımdı? Şunu 1 artırıp 4 çarpı bunu 1 artırıp 8 çarpı bunu 1 artırıp 3 yazıp sonuca gitmesi gerekiyordu. 3 kere 8 24, 24 kere 4 96 yapar ve doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz gençler. Evet arkadaşlarım bu testin de sonuna geldik. Sonraki konumuz olan faktöriyelde ben sizleri bekliyor olacağım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.